Masal keyfi. Bugün sizlere minik mavi masalını anlatacağım. Minik mavi benim en çok sevdiğim masallardan birisi. Çok basit çizimlerle bile hislerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi anlatabiliriz. Minik mavi masal da buna bir örnek. Hadi gelin bakalım. Bir vermiş bir yokmuş. Tanne minik mavi varmış. Minik mavi renklerle kesinde anne ve baba mavi ile bir evde yaşıyorlarmış. Minik mavinin birçok arkadaşı varmış. Ama en iyi arkadaşı minik sarıymış. Minik sarının evi Minik Mavi'nin evinin karşısındaki sokaktaymış. Minik Sarı da annesi ve babasıyla birlikte yaşıyormuş. Minik Mavi diğer çocuklar gibi okula gidermiş. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynarmış. Saklambaç oynamayı çok seviyormuş. Çok sevdiği diğer oyun ise, yakalamacaymış. Kutu kutu pense oynamayı da çok seviyormuş. Bir gün annem mavi alışverişe gitmiş. Gitmeden önce minik maviye, ''Ben alışverişe gideceğim. Sen evde kal.'' Demiş. Ama minik mavi, minik sarıya bakmak için evden çıkmış. Ama minik sarının evi boş boş. Minik mavi minik sarıyı her yerde aramış aramış. Ve sonunda bulmuş. Sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Fakat o da ne? Yeşil olmuşlar. Yeşil olmaları hiç onların umrunda değilmiş. Beraber parkta oynamışlar. Yürüyerek bir tünelin içinden geçmişler. Birlikte dağ tırmanmışlar. Minik turuncuyu kovalamışlar. Ve yorulunca evlerine gitmişler. Fakat anne ve baba mavi, sen, sen bizim, bizim minik mavimiz, mavimiz değilsin, sen, sen yeşilsin, demişler. Aynı şekilde anne ve baba sarı, minik sarıyı tanıyamamışlar. Sen, sen bizim, bizim minik sarımız, sarımız minik değilsin, sen yeşilsin, demişler. Minik mavi ve minik sarı ağlamaya başlamışlar. Ağlamışlar, ağlamışlar ve ağlamışlar ta ki tamamen mavi ve sarı gözyaşlarına dönüşene kadar. Sonra kendilerini toparlamışlar. Artık yeşil değillermiş ve evlerine gidip sormuşlar. Şimdi bize inanacak, şimdi inanacak mısınız? mısınız? Anne ve baba mavi minik maviye sarılmışlar. Ve minik sarıya da sarılmışlar. Ama bakın yeşil olmuşlar. Böylece ne olduğunu anlamışlar. Sonra anne ve baba sarıya iyi haberi vermeye gitmişler. Hepsi birbirlerini kucaklamışlar. Ve çocuklar uyku vaktine kadar oynamışlar. Burada da masal bitmiş. Bu benim çok sevdiğim bir masaldı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Masal keyfi.